ve yaşam koçuyla görüşmeden önce başka bir merak ettiğim konuyu da sormak isterim. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam nasıl yaşanabilir? Bu durumlarda da yine aile danışmanı, ilişki danışmanı ve yaşam koçuna nasıl müracaat edilebilir? Doğru iletişim kurma formüllerini unutmayacağız. Yani e, siz e, bir insandan ne istiyorsanız, ne bekliyorsanız bunu ifade edeceksiniz. Hani darılma, küsme, kapris yapma, tavır takınma, ceza verme, konuşmama gibi durumlar bir kazanç sağlamıyor çünkü. Bunu mutlaka yaşayarak da öğrenmişlerdir. Dolayısıyla rahatsızlıkları neyse öncelikle kişi olarak kendilerini güvenecekler ve güvenli bir şekilde ortaya koyacaklar. Ben senin bana böyle davranmandan rahatsız oluyorum. Çünkü üzülüyorum. Bu beni kırıyor diye diyor kuracaklar, diyaloğa geçecekler. Öncelikle e, suçlayıcı bir dilden uzaklaşarak sorunu lütfen ortaya koyacaklar. Çözüme odaklanacaklar. Aslında e, ana kilit noktası burası. Peki çözüm odaklı bir insan olmanın? Yani yolları nelerdir? Hani çözüm odaklı olmak gerekiyor dediniz. E, seyircilerimiz bunu da tabii ki merak edeceklerdir. Hı hı. Çözüm odaklı bir insan olmanın yolları aslında çok da zor değil. Yani burada yaşam içerisinde de pratik yaptığımız şeyler oluyor. Hani spontan olaylara karşı hemen bir B planı geliştirebiliyoruz. Bunu aynı şekilde ilişkilerimizi de geliştirebiliriz. Yani bir etki tepki durumunda karşı taraftan istemediğimiz bir tepki alıyorsak o zaman kendimize dönebiliriz. Acaba karşı taraf bunu neden ...bana yapmış olabilir. Ya da benim sinleyenlerimde mi bir farklılık var, yanlış algılama var... ...yoksa onun algılamasında mı bir farklılık yanlış algılama var diye. Beraber karşılıklı konuşarak bunları tartışarak ortaya beraberce de bir yol bulabilirler aslında. Evet, çok teşekkür ederiz. Değerli bilgiler beni de çok ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Çünkü birebir hayatın içinde kullanacağınız yöntemlerden... Veya kullanılması gereken metotlardan bahsettiniz. Çok ciddi heyecan verici bir program devam ediyor. Teşekkür ee, ederim. Ciddi anlamda. Peki koçluk veya danışmanlık seanslarınızda yani sizin hiç unutamadığınız bir hatıranız var mı? Ee, hani isim et, vermeden, etik kurallara dikkat ederek belki de e, heyecanlandıran veya çok üzen olay olabilir çok mutlu eden bir gelişme olabilir. Hani aslında işin özü ben sizden hizmet alanların ne gibi faydalar gördüklerinde ciddi merak ediyorum. Evet Aa, şehir dışından gelen e, bir danışanım vardı genç bir kız e, aşk acısıyla geldi. E, Tabi okuyordu aynı zamanda hiç... E, kendi kültürünün dışında bambaşka bir insanla ilişki kurmaya çalışıyordu. E, ve kesinlikle herhangi bir şeyi kabul etmiyordu. E, gerçekleri görmeyi kabul etmiyordu, durumu kabul etmiyordu. E, yani Ergenlerin aslında genel olarak yaşadığı bir durumu o da yaşıyordu. Onda biraz abla, e, biraz lider olarak e, karşılıklı konuşmalarımızı, seanslarımızı sonrasında kendine güvenini, aslında kendinin değerini e, fark ettirdim. Yani burada aslında yaptığımız en önemli mesele bu. Kişinin kendinin ne kadar özel olduğunu fark ettirmeye çalışmak. Kendimizin ne kadar özel olduğunu fark edersek zaten dünyayı da o şekilde kurgularız. O şekilde insanlarla zaten beraber oluruz. Çevremizde de o şekilde oluşumlar olur. Öyle de bir yaşamımız olur. Siz ne kadar özel ve değerli olduğunuzu düşünüyorsanız, hissediyorsanız ona göre davranırsınız. Etrafınızda da o kadar özel ve değerli kişiler, insanlar, işler ve bir yaşam oluşur. Evet cidden heyecan verici ve faydalı bilgilere ulaşmış bulunuyoruz. Başka bir merak ettiğim konu daha var. Hani 8'in sınıf öğrencileri TEOK sınavlarına hazırlanıyorlar. İşte lise son öğrencilerimiz LYS ve YGS sınavlarına hazırlanıyorlar. Bu süreçte öğrencilere neler düşmekte? Hı hı. Yani bu süreçte bir yaşam koçundan öğrenci koçunun kapısını çalabilirler mi? Ve onlara ne katar? Tabii ki mutlaka. Ee, bildiklerini tekrarlama ...kazandırma becerisi katar, e, bilmediklerini de öğrenme becerisi katar. Yani her e, iki noktada da mutlaka faydaları vardır. Ee, az önce de bahsedildiği gibi zaman yönetimi, stres yönetimi ve odaklanma zaten çok önemli kilit durumlardır e, sınavda. E, çünkü başarımızı direkt etkileyen durumlar oldukları için bunların yönetimini sağlarlar, daha sakin olurlar. Onların sakinleşmesi de ailelerin sakinleşmesi demek aslında. Yani aileler e, de e, bir kendi bireyleri... Ee, bu sınava katıldığı için oldukça kaygılılar ee, çocuklarının başarılı olması yönünde de oldukça istekliler bu istek ve kaygı çocuklarına da e, çok büyük oranda etkiliyor. Aileler de biraz sakin olacaklar, biraz frene basacaklar. E, çünkü çocuklarına onlar da öncülük liderlik yapmak, onlar da önder olmak zorundalar. Önderlikte iyi yönetimden geçer, e, iyi bir yönetici olmak zorundalar. Aileler de lütfen biraz frene bassınlar. Evet.